2016-2017 yılı Arapça Önlisans 2. Sınıf ara sınav sorularını çözmeye başlıyoruz. Sevgili öğrenciler, belli bir zamandan beri İmam Hatip Lisesi sınıflarının Arapça derslerini, bazı basın yayın kuruluşlarının Arapça haber Başlıkları'na Arap zekasını yansıdan latife fıkraları ve Nasreddin Hoca ile ilgili fıkra okumalarını bu kanalımıza devam ettiriyoruz. Bunun yanında Arapça ön lisans ilahiyat öğrencilerinin derslerine katkı sunmak amacıyla geçmiş yıllara ait çıkan soruların anlatımlı çözümlerinde videolarımızda sunmaya çalışıyoruz. Arapça güzel bir dil. Arapça zengin bir dil. Arapça 2 milyara yakın inanan insanın ortak kültür dili, ortak ilahi kitabının dili, ümmetin dili, ayrıca ekonomik, iktisadi yönünden de önemli bir dil. Birleşmiş Milletler'de kabul edilen beş dilden biridir. Bu nedenle bu emeğimizin ses getirmesi bakımından sizlerin de ilgi göstermeniz gerektiğini hatırlatmak isterim. Nasıl ilgi göstereceksiniz, takip edeceksiniz. Eksikliklerimiz varsa bize bildireceksiniz. Daha güzele, daha mükemmele daha albeniliğe nasıl varabiliriz? Ve haberi olmayan arkadaşlarınıza da bu noktada haberdar etme göreviniz de vardır. Hepinize başarılar dileyerek birinci sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Arkadaşlar ihtemele fiilinin ismi mefhulü aşağıdakilerden hangisidir? İhtemele i i'yi atıyoruz yerine bir mim getiriyoruz. Sondan bir önceki harfin harekesi e, muhtemelun olursa arkadaşlar, ismi mef'ul, muhtemilun olursa ismi fail olur. Dolayısıyla bizden ne istiyor? İsmi mef'ulü istiyor diye şıkkımız muhtemelun. Muhtemeldir. Yani ihtimal dahilindedir. Mehmulun, mehmul ilgisi yok hamlet hamletün değil hamilün değil bu ikisi arasında e, çünkü ismin fail ve ismi mefol elde etmek için mezit fiillerde ne yapıyoruz baştaki elif'i atıp yerine ötreli bir mim getiriyoruz ve ondan bir önceki harfi üstün yaparsak ismi mefol esre yaparsak ismi fail elde etmiş oluruz ikinci sorumuz Fatime ve Ayşe Fatma ve Ayşe ilel müsteşfe cümlesindeki boşluğu aşağıdaki fiillerden hangisi en uygun şekilde tamamlar diyor. En uygun. Ayşe ve Fatma. Fatma ve Ayşe iki kız olduğu için tabi ne diyeceğiz? Yezebne cemi arkadaşlar. Yezebne cemi Yezebeni Yine müzekkeller için tezebü bir müfret bayan için tezebeni doğru cevabımız Fatma ve Ayşe başta olduğu için fiil kendilerine hem sayı bakımından hem cinsiyeti yönünde ne yapacak? uyacak. Ayşe tü, ve Fatimetü Fatimetü ve Ayşetü tezebeni ilel ve Fatma ve Ayşe hastaneye gidiyorlar. Üçüncü sorumuz ye ammî Li kıssaten cemileten cümlesindeki boşluğu en uygun, aşağıdaki kelimeden hangisi en uygun şekilde tamamlar? Bakın en uygun, belki diğerleri de tamamlar ama diyor ki en uygun. Şimdi tabi emir veriyor tabir caizse, talepte bulunuyor. O zaman uksusa verebilir mi? Çünkü am birdir, bir tane olmaz. Bu kesniğe verilmiş bir şey. Uksusu arkadaşlar yine Cemilere ait bir siga. O zaman Kusna mühendislere, Kussu yine çoğula ussa diyor ki amcacığım bize güzel bir hikaye anlat. Güzel bir hikaye anlat. Dördüncü sorumuz. Ma zafalte, kabla huzur çık ile hediyetti. Bakın, ma ne yaptın? Kabla huzur gelmeden önce ile hediyetti. Parta gelmeden önce ne yaptın diyor? Altı çizili kelime gelmek eş anlamlısı ne olabilir? Ağıdete dönmek, hadratun hazır olmak, zihbuk'e gitişin, kuruju çıkışın. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Maji, jayji yani şöyle düzenleyebiliriz. Maza fa'al taqabla maj'ika Parka gelmeden önce ne yaptın? Soru 5. Yu'tabiru nafsuhu as'ada al yer alan altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı, zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Zıt anlamlı Nedir zıt anlamlısı arkadaşlar? Ehabbe en sevimli, Eşher'e en meşhur, Eşhe en iştahlı, Eştar'a en becerikli, Eşka, Eşka en şaki, en huzursuz. Yani Es'adenin zıttı Eşka, Sa'id ve Şaki. İnsanlar dünyada ve ahirette zaten iki kısma ayrılırlar. Hak yolun salikleri Mes'ud, Sa'id, Batıl yolun, yanlış yolun talikleri de şakî, eşkıya. Allah bizi onlardan etmesin. Dolayısıyla doğru cevabımız D'dir. Şakî, eşkıya. aşağıdaki hangisi camit, yürememiş bir sözcüktür? Arkadaşlar nedir? Mesela diyelim ki mücehidüne CHD'den gelmiştir muhtalla ihtalla ihtal gelmiştir. Kuffarun kefare yekfir gelmiştir. Müstehlikun istihlek yesterek türemiştir. Asafirun nedir? Türememiş bir sözcük. Çünkü türetemeyiz. Asafir dilden türemiş değil. Yapı itibariyle budur. Süreli sebep Bayan öğretmenler, kız öğrenci her gün sayıyorlar cümlesinin Arapça doğru karşı çevirisi aşağıdaki hangisidir? Yani ne yapıyorlarmış bayan öğretmenler? Her gün sayıyorlar. Bakın, <gülüyor> el muallimâtu ya'düdne talibeti yevmen günlük sayıyorlar. Her gün yok burada. El muallimâtu ya'dûne talibetü kille yevmen burada ya'dûne erkekler için. Burada ne olmasa adım, ne olmasa adım. Dolayısıyla bu da yanlış. اَلْمُعَلِّمَاتُ تَعْدُدْنَا اَتْطَالِبَاتِ كُلَّ يَامِينَ Kız öğrenciler her gün sayıyorlar ama اَتْطَالِبَاتِ كُلَّ değil. De, ne dedik? Bayan öğretmenler çoğul ve gayip olduğu için sevgili öğrenciler يَعْدُدْنَ olacak yani. يَعْدِدْنَ zaten yanlış. Dolayısıyla اَلْمُعَلِّمَاتُ يَعْدُدْنَا اتْطَالِبَاتِ كُلَّ يَامِينَ Her gün öğrencileri sayıyorlar diyor. Abdun kelimesinin ismi tasvir aşağıdakiler hangisidir? Abdün arkadaşlar kul demek. Bunun küçültülmüşü, Ubeydün. Ubeydullah. Ubeyd kulcuk. Kulcağız. Benim mesela üniversitede sevdiğim bir arkadaşım vardı. Adı Ubeyd yani iyi geçindiğimiz, dost olduğumuz bir arkadaş. Ubeyd adı gibi kul. Evet. Peki diğerleri, abbed, çok ibadet eden, meabud kulluk edilen, abidun kul, itaat eden, ibadet eden, ubudiyetun kulluk, yani ibadet. Dokuzuncu soru, me'mel arkadaşlar, isma şalaki ile hangisinden türemiştir? Me'mel. Me'mel ne demek? Me'mel laboratuvar, yani çalışılan yer demek, iş yapılan yer demek sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla alime bildi, amile çalıştı. Bakın amile me'melun. Amele yaptırdı, iste amele yaptırmak istedi, çalıştırmak istedi. Alleme e, nedir? Öğretti. Doğrusu arkadaşlar nereden türemiş? Amileden türemiş. Amile ya'melu me'mel. Me'mel laboratuvar. El muvazzafatu, şöyle biraz küçültelim. El muvazzafatu, el muvazzafatu onuncu soru. El muvazzafatu, nokta nokta, el musafirine fissefineti. Cümlesindeki yani e, görevliler, bayan görevliler yolcuları gemide. Ne yapıyorlar gemide arkadaşlar? bakın adet ne bayan olduğu için olmaz. Ad, addu olmaz. Adde yine olmaz. Yani bu başta olduğu için kuralımızı unutmuyorsunuz sevgili hanımlar beyler. Eğer isim başta ise ne olacak? Fa fiil fiiline hem sayı hem cinsiyet yönünden uymak zorunda. O zaman bayanlar olduğu için ne diyeceğiz arkadaşlar? Adet ne? Adet ne? Adet ne? Yani ne yaptılar diyelim ki? E, bayan hanım görevliler, yolcularız, gemideki yolcuları, gemideki yolcular saydılar diyoruz. Aşağıdaki fiillerden e, hangisi efali hamseden değildir? Bakın arkadaşlar efali hamsa e, bildiğiniz gibi Elif, vaviye'den sonra nunla biten fiillerdi. Elif, vaviye'den sonra biten fiillere biz ef'ali hamsa diyoruz. Ve bunların ref durumu nunun subutu, nas ve cezp durumu da nunun düşmesiyle. Mesela bakın, Temşiyani bu ef'ali hamseden. Te'lemûne bu ef'ali hamseden. Yes, cüt, ne? Bu ef'ali khamseden değildir. Çünkü elif, vav, Y'den sonra nun gelmemiş. Bu nisve nunu. Dolayısıyla bunu işaretliyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Elif, vav, Y'den sonra nunla biten fiillerimize ef'al, khamsediyoruz. Yani fiili müzari sigası. Elif, vav, Y'den sonra nunla bitiyor ise o fiillerimize biz ne diyor sevgili öğrenciler? ef'ali, hamse Aşağıdakilerden hangisinin un harfinin harfiyle meczum, emri, gaib sigasıdır. Bakın, emri, gaib. Bakın, bir kere emri, gaib nedir? Fiili muzari'nin başına eserili birliği getirir. Le, yani li. Bakın, burada lem nedir? Nehi. En fiili muzari nasbeden master manası. La burada nehy ediyor? Yine la yedhulu girmiyorlar girmesine. Ve la yedhulu girmesine. Udhule burada da emri hazır. O zaman doğru cevabımız nun vardı burada. Yedhule ni, liedhule oldu. Nun düştü. Az önceki kuralımızı hatırlayın. Elif vaviye'den sonra nun var ise cez ve nas durumda nun atılır arkadaşlar. Soru serisi aşarı 13. soru Hel il tehemahu ahadu gadirati al-gadirati il ez ziabu kurtlar demek arkadaşlar hel tehemahu ahadu ziab yani kurtlardan o saldırgan kurtlardan herhangi birisi tanesi ona saldırdı mı ya da herhangi bir şey yaptım anlamında. Tekili aşağıdaki hangisi? Mesela Vadi'z Ziab Türkiye'de meşhur bir dizi. Kurtlar Vadisi. Oh, diyor. Evet. Bunun müfredi arkadaşlar Ezzi'bu Zi'bun. Zi'bun Zi'abun. Zi'bun Zi'abun. Evet, aşağıdaki fiillerden hangisi mukadder bir ötreyle merfudur? Mukadder bir ötre. Bakın termine, yermune, nun, nun var. Lem yermi zaten meczum. Yermiyeni, nun var burada. O zaman doğru cevabımız yer yermi. Bakın burada mukadder bir ötre yok. Burada nun var merfu, burada nun var merfu. Burada nun var merfu. Burada zaten meczum dolayısıyla bu kalıyor sevgili arkadaşlar. Yermi. Aşağıdaki cümleler hangisinde fiil mebni değildir? Fiil mebni değildir. Bakın. Eee tecillis tecilisne ya Kızlar burada oturmayın. Bunun buradaki nun lisvena onu mebni'dir arkadaşlar. ya Leyla? Leyla ne yazıyorsun? Layla, ne yazıyorsun? Bakın buradaki fiil mebni değildir. Niye? Tek tübine nas ve cer durumunda tek tübi olur. Fetehtü her zaman fetehta olur. ne? her zaman reca'na olur. Zaten üktüb ne? Burada nisven onu. Dolayısıyla cevabımız o. 16. sorumuzda aşağıdaki cümleler hangisinde? Beş isimden olan e, kelimenin kullanımı yanlıştır. Bakın beş ismi hatırlayan arkadaşlar. Neydi beş isim? ebun ehun famun hamun zu ebun ehun hamun bakın yanlış diyor. Ebu bu beş isim ref durumunda vav nas durumunda elif diğer durumunda da ye alır. Ebun eban ebi olur. Ebu eba ebi olur. Tabii bu harekeleri alması için bir başka isme de muzaf olması lazım. Bunu hiç unutmuyorsunuz. Aynıyı AMLU Abu Bekir. Bakın, Ebubekir nerede çalışıyor? Babu ile merfu. Ra'aytu hami hamike. Ne diyor arkadaşlar? Eee Ra'aytu sayyarata hamike. Kayim babanın arabasını gördüm. Sayyarate hamike. Burada neyle? Y ile eee olmuş. Çünkü sayyara Muzaf, hami, muzaf-i neyh ve muzaf, ke muzaf-i İle eyne zehebe ehu Erkek kardeşi nereye gitti? Fail. ce e ve hulukin. Ahlak sahibi, ahlaklı bir adam geldi. Fail olduğu için, zhu hulukin olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız bu yani yanlış olarak kullanmış. İftah feke minfadlike. Lütfen ağzını aç. Doktor herhalde dişleri muayene ediyor ya da boğazına. İfteh fe min faddike diyor. Lütfen ağzına al. 17. soru. Kene ebu babaları idi imamen imamdı. Müteka aydın emekli bir imamdı. Efne harcadı. Umrehu ömrünü harcadı. Küllehü tüm ömrünü harcadı. Fi taat illayte Allah'a itaatte geçirdi. Yani tüm ömrünü yüce Allah'ın itaatinde geçiren emekli bir imamdı babaların. O zaman tükettiği yok burada bakın. Burada tükettiği yok. efne Harcadı diyoruz. Geçirdi diyoruz. Emekli bir imam olan babalar tüm ömrünü Allah-u Teala'ya itaatte geç harcadı. Ee, babalar hayatı boyunca Allah-u Teala'ya itaatçi çalışan takvalı bir imamdı. Ee, takvalı yok burada. Ee, babalar ömrünün tümünü Allah-u Teala'ya itaate adayan yaşlı bir imamdı. Yaşlı kelimesi yok babaları tüm ömrünü Allahu Teala'ya itaatle geçiren e, emekli bir imamdı. Emekli bir imamdı. Arkadaşlar, yani doğru çevirisi nedir? Bakın, babaları tüm ömrünü Allahu Teala'ya har itaatle har geçiren emekli bir imamdı. Ya yani tüketti e, tüketmek olabilir de doğru kullanım değil. E, Emekli bir imam olan babaları tüm ömrünü Allah-u Teala'ya itaatte harcadığıyla bunun arasındaki nüans nedir? Babaları tüm ömrünü Allah-u Teala'ya itaatle geçiren emekli bir imamdı. Evet. Doğru tecrübesi bu. Şimdi çoğulu cem Müzekker Salim şeklinde yapılan beş isim aşağıdakiler hangisidir? Çoğulu cem Müzekker Salim. Cemi i Müzekker Salim. Ee, mesela Femun ağız Hamun baba, ekun erkek kardeş Ebun nedir? Baba Zü sahipli demek Cem-i şeklinde yapılan çoğulu arkadaşlar hangisi? Zü thu, Zü'ne tamam. Aslında Zü Zevat da kullanılır. Dûne de kullanlar. Dolayısıyla doğru cevabımız budur sevgili arkadaşlar. E, aşağıdaki cümlenin hangisinde? Beş isimden olan kelime tesniye değildir. Ekhvâke اخ, tesniyedir. Bak. İki erkek kardeşin Zehebeylen mescidi camiye gitti. İki erkek kardeş. Mete se'ûdu el-ebevâni Bakın ebevâni. Baba. iki baba. Minesi okuyor. İki baba çarşıdan ne zaman dönecek? Selamtu ala ihwanikum Bakın burada erkek kardeşlerinize selam verdim. Erkek iki kardeşiniz değil, kardeşlerinize. Dolayısıyla bu tesni değil cemidirdi arkadaşlar. Ra'aytu <Sessizlik> al iki hayım babayı gördüm fil müsteshfa hastanede. C rajulani iki adam geldi. Zeva <Sessizlik> ve nedir? Mesuliyetin. Zeva mesuliyetin. Sorumluluk sahibi iki adam geldi diyor. Tabi doğru cevabımız C. Son sorumuz sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki cümleler hangisine beş isimden olan kelimenin irabı harekeyle'dir. Beş isimden olan kultü la teftah feke. Bakın. Buradaki la teftah feke ağzını açma derken arkadaşlar ağız burada mef'ul ve Mansuptur. Nasf alameti eliftir. İnnel ebe inmeden sonra geldiği için mansup nasf alameti fethadır. Arkadaşlar hareke yani. O zaman doğru cevabımız bu. İle eyne zehebe ehebeke Burada da bakın e, nasf ile e, merfu olmuş. Neden? İle eyne zehebe iki erkek kardeşi nereye gitti? Fail ve muzaf Elif ile ne olmuştur arkadaşlar? Merfu olmuş. Raja'a bu kum seferi babanız yolculuktan döndü. Burada merfu ref alameti vardır. Merertu bi hamike emsi dün kayınbabanı uğradım. Bi geldiği için mecrur cer alameti yedir. Bu 20 sorunun çözümü ile de bu videonun sonuna geldik. Hepiniz hoş kalın. Mutlu kalın, sağlıklı kalın sevgili, değerli arkadaşlar.